Arkadaşlar bugün azamıyla öpürüz arkadaşlar. Videomu hoşgeldiniz. Şimdi bakın burada bir ışık, ışık var. Buraya mikrofon takıyorum ben. Gelin. Gelin. Burada laptop var. Belki görürsünüz yani. Bakın. Bir geniş. Ya yani bildiğiniz. masa laptop burada. Şöyle gelelim. Burada işte laptopun işi var. Yatıp takılıyorum. Burada güzel bir kulaklığım var. Shazer. def işte. kendisi de geldi bayağı bu Burada tabii ki çok güzel geldi, havalı. Güzel alıştım işte, ee, var. markası da Asus arkadaşlar. Neden Asus marka elektron seçtim? Ee, o yüzden yani, güzel oluyor Asus marka. Ne bileyim biliyorsun. Uygun fiyata. Burada bir tane var. Ee, ya yani, burada kullanıyoruz. Bu şarj ediyoruz var şarj the should care trend